Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Harun ve bugün sizinle birlikte SCP Vakfı Türkiye oynayacağız. E, tesis 3'teyiz şu an. Beta testerlarımız ve yetkililerimiz yanımızda. E, bugün bir test yapacağız. Roleplay dışı davranışlar göstermeyeceğiz ama roleplay de yapmayacağız. E, tam olarak. Bu arada hoş geldin, geldi bir geldi Discord'a. Ya yani normalde hani insanlar birbirle konuşuyor. Şu an biz konuşmayacağız. E, şu an chatimiz de kapalı. Kimse mesajda yazamıyor. Çok da güzel oldu. Tamam o zaman teste başlıyorum. Sınıf deder. Ee, i̇çeri girer misiniz? Kapıyı açacağım size ee, SCP valkına katılmak için yapmanız gereken açıklama kısmındaki bağlantıya tıklamak. Evet Bir ahlak ekibi iki bilimsel bölüm iki güvenlik bölümü Ve bir de MGB'miz mevcut Tamam ee, Ben şey yapayım Sesli olarak bu e, Briefing özeti yapayım Ben yalnız briefingi bilmiyorum bir uydurayım bir şeyler ee, Smooth D'ler beni dinleyip ee, şimdi size bir şey diyeceğim. Bilimsellerin önüne geçmeyin, onlara yaklaşmayın. Ee... Dinleyin. İşimizi zorlaştıracak bir saçmalık yapmayın. Denilenleri yapın, yoksa infaz edilirsiniz. İzinsiz eylem yapmak size bir şey kazanırmaz. Ecelinizi size getirir. SCP ile doktorun demeden, doktor demeden izinsiz etkileşime geçmeyin. Doktardan, doktardan. Doktordan uzak durun ve bizi takip edin. Gidebiliriz. Size bir şey daha diyeceğim. Lanet oluz çenenizi açsa açmayacaksınız anlaşıldı mı? Hadi gidelim. Çünkü sohbet fıt parkları. <gülüyor> önden yardırsın. Ben de arkadan geleyim sizi takip edeyim. Lütfen sektör sıfırın içerisinde bir tur attırmayın bize. Sektör 3'e gidiyoruz 457 testi yapacağız. HyperMef'i bilmediği için öyle bir şey yaptı. Bir daha yapmayalım öyle. Ya bildiğin dün bir video çekecektik deneme yaptık e, tüm vakfı dolaştık ya Bayağı adam gezdiriyor böyle 20 kişi geziyoruz Sınıfta falan var Benim bu arada takıldığım bir şey var geçenlerde bir SCPF'den gelen kişiler şey demiş Free model kullandığımızı belirtmiş öyle bir şey yok free model kullanmıyoruz kullandığımız bazı free model denebilecek mesh'ler var ki bunlar da mesh free model değil. Mesela bunlar mesh yani daha önceden çizilmiş şeyler. Modellemeler değil yani Roblox içerisinde yapılmış. İlerleyin gençler. Biraz da böyle tabanca ile gezelim. İlerle tamam sektör 3'e direkt geçiş yapmadan. Biz daha önce böyle dolaşmıştık bak soldan. Şu an oyunumuz hala erken erişimde. Ee, oyun çıkana kadar biliyorsunuz erken erişimde ücretli olacak oyun. Bunu yani sürekli sorup durmayalım. Bilmeyenler küçük bir hatırlatma olmuş olur. Bu DNA örneği diye bizim bir game pass'imiz var ve bunu buradaki parmak izi okuyuculara ellerimizle dokunduğumuzda açmamızı sağlıyor. Fakat bir sınıf D buradan geçmek istediğimde buna basması gerekiyor. E, basamıyor sınıf D'lere yasak. O yüzden bu DNA örneğiyle basabiliyor artık. Neyse e, galiba kimse beni takmadı koştular ben de gideyim hemen seri bir şekilde. Evet 457 sol taraftaydı. Unutmayalım. Bilimselleri siz bayağı takip ediyorsunuz Sakin. Bu sektör 3 bizim çok büyük. Sektör 1 de aslında büyük ama e, güvenli bölge dediğimiz bir yer var. Çıkışların olduğu yerler falan. Oraları saymazsak sektör 1 küçük evet. Sektör çok büyük. Gez gez bitmiyor yani. Ah buradan biraz korkuyorum. Bir şeyler oluyor burada. Aşağıda elektrik yerleri var. Bizim bu tesis MVT'ler için biraz daha böyle interaktif getirdik. Daha güzel olduğunu düşünüyorum ben. Bir önceki tesisimizde bir interaktiflik yoktu MVT'ler için. İşte Play yapıyorduk. Burada mesela bak aşağıda bozulan bir kutu var. İşte bu kutuların hepsi bozulduğunda sıkıntı çıkıyor falan filan gibi şeyler olabiliyor olabilir. Evet 457 de buradaydı değil mi? Yakındaydı şimdi. 106 var burada aaa posterler gıdıklayan canavar SCP 999 <gülüyor> kafa atmana gerek yok bu arada arkadaşlar biz ara sıra yayın da yapıyoruz yayınlara katılmayı unutmayın ee... Yani sohbet yayınları oluyor bunlar genellikle. Oyun yayını yapamıyoruz ama güzel, eğlenceli oluyor. Katılırsanız güzel olur. Peki. Şimdi sınıfta ve sınıfa lütfen duvarda bir e, hiza oluşturun. Bize doğru dönerseniz güzel olur. Evet, teşekkür ederiz. Bilimsel diler size bırakıyorum. Ses biraz kısayım. Evet şu an bilimseller normalde konuşmaları gerekiyor şu an ama chatimiz kapandı ee, Bunu şu an video çekmek için yani Konuşmamıza gerek yok İşte şey diyor İçeri girin tek tek alacağız sizi İşte, işte içeride şunu yapmanız gerekiyor İşte kendini istiyorsa artık isterse köşenin e, Odanın köşesine git zıpla der Sınıfta yapmak zorunda Yapacak Gibi Tamam şu an yapması gerekeni söyledi o Bay Koval çıktı galiba Hayır burada <gülüyor> Kafasını büyütüp gelmiş Her neyse tamam e, bilimseller sizi o zaman gözlem odasına alalım. Yani sen içeri giriyorsun. Bir kapı daha var. Şu an 457'deyiz. E, hangi kapı olduğu bulmak sana kalmış. Biz de gözlem odasına gidelim. Şimdilik bir bakalım. Bir sorun olursa zaten bilimseller bize rapor edecektir. Evet, 457'miz geldi. Umarım odadan kaçmaya kalkışmaz. Şimdi bilimsel personel burada yapması gerekenleri söylemişti daha öncesinde. Ee, burada yapması gerekenleri yapıyorlar. İsterse bilimsellerin insafına kalmış. İster burada sonsuza kadar durdurabilir. Ölene kadar bunlar. Veyahut da onların çıkmasını sağlayabilirler ki riskli bir şey bu. Şu an bu SCP'de. Çünkü bu e, yanılmıyorsam öklit. Yo böyle arada bir şeydi bu. Keater öklit arasında bir şeydi yanılmıyorsam. 457'in SCP 457 ateş saçan bir SCP yanan adam diye geçiyor işte bunlar ne yapılması söylendi atıyorum ateşe yaklaşın ya da şimdi çıkartalım o zaman mgb onları çıkartabilir miyiz nasıl çıkartacağız, sana kalmış ama bence bir fokus fokus mu alsak veya birini feda etsek tamam o kaldı orada güzel mgb kapıyı açarsam şu an çıkacaklar ama yapmasaydım ee, mgb kapıyı açma açma <gülüyor> tamam mgb yardım koşup MGB'de mi içeri girdi? Abi MGB'yi... Neyse o kendini kurtarır. o. odur herhalde nasıl kaçacağını. Hop! Ka tamam. Tamam güzel galiba çıktı. Sınıf D'ler kurtuldu mu? Güzel herkes kurtulmuş. MGB'yi tebrik ediyoruz. Buna. Tamam. <gülüyor> Yine öldü bu. Peki arkadaşlar siz dışarı alalım. Şöyle çıkın dışarı. Teşekkürler. Dan, kapı tam kapanırken. Lan silah, Hah, Tamam. Silahını hala ken kapatmadık. O sıkıntı oldu. Tamam şimdi yapmamız gereken şey şu. E, bilimseller sınıf son bir kez konuşacak. Veya konuşmayacak. Yine bilimsel kalmış. İşte bilgi toplamak amacıyla bu testler yapıldığı için. Kendilerinden bilgi alacaklar falan işte aynen. Böyle not tutuyorlar. Resim çekiyorlar falan. Ee, bilimseler tabii bu test muhabbetini istedikleri kadar geliştirebilirler isterlerse ellerindeki kameraları sınıf verip içeri girdiklerinde resim çekmelerini söyleyebilirler gibi gibi böyle hani role Play geliştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Ee, 457 testimiz bu kadar şimdi sınıf geri götüreceğiz burada böyle hani vurup öldürmek yok o tarz bir şey yapmıyoruz. Peki bilimseler siz önden istediğiniz yere gidebilirsiniz artık testiniz bitti. E, i̇sterseniz kafeteryaya gidin isterseniz işte bilimsel personel odasına gidip not tutun falan Siz artık takılabilirsiniz Te test bitmiştir dediğinizden sonra e, Biz işimizi yaparız Peki sınıf D'ler siz beni takip ediyorsunuz Evet arkadaşlar bugün sınıfta D hücrelerinde nöbet tutuyoruz tekrardan e, Ne oluyor lan hiçbir şeyler oluyor bir kontrol etmeye gideyim Ne oluyor gençler Lan o, o herkeste bir silah var lan ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum ee, Görüyorsunuz burada yetkililerimiz ve beta testerlarımız var ee, Herkese teşekkürler Vakfımıza katılmak için bağlantıya tıklıyorsunuz açıklama kısmında Discord'umuza gelin Formlarınızı doldurun seviyelerinizi atlayıp bölümlere yerleşin Sizi oyunda görmek istiyoruz Yakında yaklaşık bir ay içerisinde kesinlikle oyunumuz açılacak diye düşünüyoruz Umarım siz de gelir oyunumuza katılırsınız o zaman izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. O, ne oluyor lan? Oğlum yine mi? <gülüyor>